Yarın akşam Hazreti Peygamber'in ruh ve beden olarak göğe yükseldiği geceyi Miraç gecesini kutlayacağız. Resulullah'ın en büyük mucizelerinden biri olan Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılar. Mümtaz kulunu ayetlerimizden bazısını kendisine gösterelim diye bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir eksikliklerden uzaktır. Her şeyi işiten ve gören O'dur. Bu ayeti kerimede geçen O'nu ona manasındaki hu zamirinde iki yön vardır. İlkine göre Mirac'ın hikmeti ona ayetlerimizden bazısını göstermek için buyruğu gereğince Hazreti Peygamber'e hakkın kudret ve azametini tanıtmaktadır. Diğer yöndense Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa'yı bir ayet olarak kainata takdim etmektir. Ayetin devamı ise hakikaten o kuldur. Ancak kelamımızı işiten ve zatımızı gören, Tarzında manalaştırılmıştır. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hitabına mazhar olan Resulullah bu yönüyle sebebi alemdir. O aynı zamanda rahmeten lil alemindir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Sadece asi ve mücrimlerin değil veli ve nebilerin de şefidir. Ruzi maşerde peygamberler peygamberimizin şefaat etmelerini niyaz etmesinden sonra Cenabı vacibül vücudun emir ve müsaadesiyle şefaat edebileceklerdir. Yani Hazreti Muhammed Mustafa şefi ruzi cezadır. Hazreti peygamberin vazifesi konusunda biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ayeti önemlidir. Resulullah müjdeleyici olduğu kadar uyarıcıdır da bu sebeple o tebliğ vazifesini hiç çekinmeden hangi şartta ve kime olursa olsun yerine getirmiş ve bana uyun kurtulun. Aksi halde helak olursunuz. İlahi ikazında bulunmuştur. Hristiyan ve Yahudi olan toplumlara elçiler göndermiş, kendisi bizzat mektuplar yazmış ve İslam'a davet etmiştir. Hz. Peygamberin diğer din temsilcilerini tevhid akidesine davet ettiği mektuplara baktığınızda onun getirdiği dinin üstünlüğünü görürsünüz. İslam ve diğer dinler arasında bir diyalog mantığı kesinlikle olmayıp çağrı batılda olanların Hakk'a davetidir. Davet mektuplarının girişinde yer alan hitaplar da bunu gösterir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, Rumların başbu Heraklius'a. Ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den, İranlıların büyük başkanı Kisra'ya. Hidayet yoluna girip, O'na tabi olana, Allah'a, O'nun kulu ve Resulüne iman edene, Allah'tan başka Tanrı olmadığına, O'nun bir tek ve ortaksız bulunduğuna şehadet edip bunu kabul edene selam olsun. Görüldüğü gibi çağrı İslam'dır ve kabul etmeyene hoşgörü nazarıyla bakılmamıştır. Bilindiği gibi Mescid-i Aksa, Hazreti Peygamberin göğe yükselmeden evvel tüm peygamberlere imamlık yaparak iki rekat namaz kıldırdığı kutsal mekandır. Hazreti İsa ve Hazreti Musa da diğer peygamberler gibi burada ona cemaat olan peygamberlerdendir. Günümüzde büyük bir kavgaya dönüşen Kudüs konusu Hz. İsa'nın ve Hz. Musa'nın Miraç esnasında vurguladığı mana yakalanarak halledilebilir. Yani Mescid-i Aksa müminlerin ilk kıblegahı ve Miraç'ın ilk durağı olması münasebetiyle Müslümanlara teslim edilmeli ve tüm Müslümanların başkenti ilan edilmelidir. Allah Resulü için o hevadan konuşmaz. Ona inen Kur'an veya onun söylediği sözler kendisine vahy edilen vahiden başka bir şey değildir buyrulur. İslama karşı yapılan taarruzlara karşı savaş meydanında müşriklere verdiği mücadelede heva ve hevesinden konuşmayan Hazreti Peygamber'in tebliğ metodudur esasen. Hazreti Peygamber en üstün örnektir. Yüce ahlak sahibidir. Sabır abidesidir. Merhametlidir. Hilmin kemali ondadır. Cömerttir. Üstün tevazu sahibi olmasına rağmen bu heybetini eksiltmemiştir. Bir kutsi hadiste buyrulduğu gibi o Allah'ın terbiye ettiği kuldur. Onu bu ilahi ölçüde değerlendirmeye mecburuz. Farklı bir bakış açısı Hz. Peygamberi ayetlerle ve hadislerle belirtilen mükemmelliğinin dışına çıkaracağı için bu yanlış yorum, Yapan kişi imanından eder. Ahlakı Kur'an olan peygamberimiz sabretmiştir. Ancak bu sabrediş ne İslam'a hakarete müsaade ettirmiş ve ne de tebliğ vazifesinden geri durdurmuştur. Bugün misyonerlik çalışmalarıyla Müslümanların din değiştirmesine uğraşılmakta. İnsanımız Hazreti Muhammed'siz bir İslam anlayışına ya da Hazreti Peygambere inanmanın kemal mertebesi olduğuna ikna edilmeye çalışılmakta. Diyalog faaliyetlerinden maksat maalesef sizin aslınız Türk değildir noktasına vatandaşlarımızın taşınmasıdır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde diyalog silahsız işgaldir denebilir. Herkesin istediğine inanması ve inancını yaşaması anayasal hakkı. Ancak İslam'ın Hristiyan ve Yahudilerle ilgili hükümlerini hiçe sayan veya çarpıtan uygulamalar vatandaşlarımızı İslam dairesinden çıkarıyor. Milli bütünlüğü tehdit ediyorsa buna topyekün karşı durmak gerekiyor çare Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ehlibeytine sarılmaktır. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Profesör Doktor Haydar Baş